Merhabalar, bu videoda sizlere çok önemli bir kavuşumdan bahsedeceğim. Aslında hem Temmuz ayı yorumlarında hem de haftalık yorumlarda sık sık dile getirdiğim bir e, günden bu e, kavuşum. Özellikle Temmuz sonundan Ağustos ortasına kadar devam edecek olan bir etkileşim. En yoğun görünümünü ise 1 Ağustos civarında yaşayacağımız bir görünümden bahsediyoruz ama 20 Temmuz'dan 20 Ağustos'a kadar ortalama bir aylık, 20 gün ile bir aylık dönem arasında bizleri etkileyecek olan bir görünümden bahsediyoruz. Nedir? Uranüs, Mars ve Kuzey düğümünün kavuşumu, büyük kavuşum, Big Bang etkisi olarak yorumluyorum çünkü Burada özellikle Uranüs Mars'ın yapısından ve doğasından kaynaklı Kuzey Ay düğümünün kontrolsüz ve kadarsel etkilerini de değerlendirecek olursak oldukça sürprizlerle dolu, oldukça sarsıntılı, oldukça ani gelişen süreçlerin hayatımıza dahil olacağı bir e, gündem söz konusu olacaktır. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Aynı zamanda Temmuz ayında bilhassa Oğlak Dolunay'ında yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşabilir, bildirimleri açabilir ve videoyu şimdiden beğenebilirsiniz. Ve beni Instagram upikus adresinden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet 22 Temmuz'da başlayacak olan bu etkileşim özellikle Kuzey düğümü Uranüs ve e, Mars'ın kavuşumuyla beraber çok ekstrem, çok ani gelişmelere açık olacağımız bir süreç söz konusu olacak. Biliyorsunuz astrolojide Uranüs sürprizleri, ani gelişmeleri, hava durumunu, özellikle fırtınaları, elektrik kesintilerini, bazen teknolojik vakaları e, bununla beraber toplumsal, küresel etkileşimleri sembolize eder. Ve e, burada devrimlerin, isyanların ani gelişebilecek durumlarında Uranüs ile ilişkilendirildiğinden bahsedebiliriz. E, özellikle Uranüs'ün 2007 2007'den bu tarafa e, ilk defa Kuzey Ağdümü ile etkileşim sağlayacağını söyleyebiliriz ki e, bu bağlamda e, 2007'den bu tarafa yaşanabilecek en ekstrem deneyimi de Temmuz sonu itibariyle hayatımıza dahil etmeye başlayacağız. Biliyorsunuz Mayıs 2018'den bu tarafa Uranüs Boğa burcunda ilerlemekte ve bu ilerleyiş 2026'ya kadar da devam ediyor olacak. Burada özellikle tabii Mars'ın Boğa burcundan geçişi daha sık rastlamış olduğumuz bir deneyimken Mars'ın da bu dönemde bu sabit gezegenlere olan etkileşimi durumu biraz daha hareketlendirecek biraz daha hızlandıracak gibi gözüküyor ve e, biliyorsunuz ki 2018 yılından bu tarafa yani Uranüs'ün boğa burcu geçişinden bu tarafa özellikle e, boğa burcu temalarının parasal konuların ekonominin e, bununla beraber güvenlik sahip olduğumuz yerler arsalar arazilerle alakalı konuların çok fazla gündeme geldiği bir süreç yaşıyoruz. Bu bağlamda özellikle kripto paraların ön plana çıktığı ki 2018 yılında çekmiş olduğum videoda zaten bunları detaylı bir şekilde aktarmıştım. Para piyasalarının değişeceğini, banka sistemleriyle alakalı önemli değişimlerin olacağını sizlere 4 yıl önce çekmiş olduğum videoda zaten aktarmıştım. Ve burada özellikle ikinci Ev ve burcu bizim değer yargılarımızı, sahip olduklarımızı, aslında sahip olduklarımıza ne derece mutlu olabileceğimizi göstermeyi sembolize eden bir gezegen ve aynı zamanda burçtur. Bu bağlamda pandemiyle beraber gelişen süreç, ekonomik anlamda da büyük değişimlere yol açarken bir taraftan da aslında sahip olduklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu fark etmemize sebebiyet verdi. Bir bağlamda baktığımız zaman kolektif olarak her birimiz Sahip olduğumuzun, sağlığımızın, ailemizin, ailemizle ve sevdiklerimizle görüşebilme durumunun ne kadar lüks olabileceğini de gözlemleyebilmiş olduk. Ve biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıl itibariyle Kuzey Aydüğüm'ü Boğa Burcu'na geçerken Güney Ay de Akrep Burcu'na geçti ve bu alanda özellikle sahip olduklarımızı tekrar sorgulamamızı sağlayan bir süreç başlangıcı içerisindeyiz. E, i̇lk tutulmalar döngüsünü Nisan-Mayıs aylarında tamamladık ve daha büyük olan bir tutulma döngüsü ise sonbahar aylarında, Ekim ve Kasım aylarında bizleri bekliyor olacak. Bu bağlamda e, her 18 ayda bir burç değiştiren ay düğümlerinin bu defa e, Akrep ve Boğa hattında özellikle krizler, sahip olunan doneler, fırsatlar, e, ekonomi, ekonomik anlamda bizi bekleyen gelişmelerle alakalı ciddi sarsıntılarını yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Ee, yıl sonuna kadar bu etkiler çok yoğun bir şekilde kendisini gösterecek. Ve e, özellikle neye sahibiz, nasıl görünmek istiyoruz, nelerle ilerlemek istiyoruz, ekonomimiz, harcamamız, bütçe dengemiz, kazançlarımız, e, bununla beraber elimizdekileri nasıl muhafaza edebiliriz, nasıl koruyabiliriz gibi kavramlarla sıkça muhatap olduğumuz bir süreçte e, olmaya devam edeceğiz. Uranüs ve Kuzey Aydümin'ün kavuşumu. Özellikle büyük uyanışlar sağlayacaktır arkadaşlar. Biliyorsunuz kuzey düğümü özellikle bize e, tekamül yolumuzda ilerleyişimiz noktasında rehberlik eden bir e, noktadır. Daha ziyade vedik astrolojide rahu ve keti olarak sembolize edilen ve e, ejderhanın başı olarak e, kabul edilen ve sembolik olarak bu şekilde tasvir edilen e, kuzey düğümü ilerlememiz gereken veya ilerleyeceğimiz nihai noktayı gösterir. Bu bağlamda güney düğümü akrepten Kuzey Erdüğüme Boğa'ya doğru ilerleyen süreçte bakıldığında krizlerden, kaotik durumlardan, paylaşımlardan, borçlardan, kredilerden, nafakalardan ve çözümü zor mevzulardan biraz daha basit, biraz daha e, elimizdekilerle yetinmeyi bilen, biraz daha sahip olduklarına şükreden, biraz daha kendi halinde, kendi dünyasında belki başkalarına yardım etmektense kendi başının çaresine bakmayı deneyimleyen bir sürece doğru her birimiz evrildi. E, bu süreç tabii ki daha da e, şiddetlenerek e, artmaya devam edecektir. E, herkesin artık bireysel çıkarlarını ve menfaatlerini ve sahip olduklarını korumaya odaklanacağı e, bir süreçten geçmekteyiz. Uranüs'ün bu kavuşumuyla beraber özellikle tabii ki kova burcu temaları büyük uyanışların, büyük farkındalıkların, kozmik anlamda, kolektif anlamda büyük sıçrayışların gezegenidir. Bu bağlamda bakıldığı zaman büyük bir teknolojik buluş. Büyük bir farkındalık, büyük bir uyanış yaşanabilecek bir süreçten bahsedebiliriz genel manasıyla bakıldığı zaman. Aynı zamanda bu dönemde çok değişik şekilde hava durumlarında hiç beklenmedik ekstrem değişimler yaşanabilir. Para piyasalarında hiç beklenmedik çok edici gelişimler yine bu kavuşumla beraber yaşanabilir. Bununla beraber manevi anlamda da bir uyanış yaşanacaktır. Bir de özgürleşme, belki bir devrim, belki bir isyan, belki bir başkaldırı, belki bazı konularda mevcut durumu inkar etmeye kalkışmakta yine bu süreçle beraber kendisini gösterecektir. Tabi biliyorsunuz boğa burcu sabit bir burç. Dolayısıyla Uranüs gibi. Mars gibi, Kuzey düğümü gibi kestirilmesi zor ve oldukça kadersel etkileri barındıran gezegenlerin bu burçta kümelenmesi sıkı sıkıya tutunduğumuz, sıkı sıkıya bağlandığımız, asla bizden gitmeyecek, hep bizimle kalacakmış gibi düşündüğümüz değerlerle bizleri sınayacak. Bu kimimiz için parasal durum olabilir, kimimiz için aile olabilir, kimimiz için evimiz, barkımız olabilir, kimimiz için oldukça manevi değer yargıları da olabilir. Uranüs Kuzey Ay Düğümü kavuşumunun son 15 yılda e, deneyimlenmemiş olması özellikle 15 yıl boyunca bize etkileyecek yeni bir dönemin, yeni bir döngünün açıldığında e, göstermeye çalışıyor bu geçiş. Burada e, özellikle Uranüs etkilerinin çok daha yoğun bir şekilde 2018 yılından bu tarafa hayatımızda olmasına rağmen, hayatımızda olmasına rağmen Kuzey Ay Düğümü'nün e, kadarsel etkisi ve Mars'ın tetikleyici faktörüyle beraber Uranüs temasının çok fazla ön plana çıkacağı bir süreçten bahsedebiliriz. Aslında 2018 yılından bu tarafa neler yaşıyoruz? Bunları gözde görülür halde artık gözlemleyebiliriz. Burada tabi ki Uranüs temaları özellikle sarsıntılar, ani gelişen durumlar, isyanlar, depremler, atılımlar, yeni girişimler, icatlar, ve aynı zamanda mucitler çıkartabilir. Yenilikler ve devrimler de teknolojik anlamda yaşanan beklenmedik ekstrem değişimler, hava durumlarında ekstrem değişimler ortaya çıkarabilir. Topluluklar, kitleler, halklar, gruplar yine Uranüs ile ilişkilendirilen temalardır. Yine Uranüs boğa temasına baktığımız zaman finansal sistemlerle alakalı değişimler. Bitcoin, borsa ve diğer finansal kaynaklarla alakalı ekstrem gelişmeler. Bireysel anlamda ise hayatımızda artık boğa burcu temalarının yani kendi koşullarımızın kendi sahip olduklarımızın bizim için önemli olacağı ve sahip olduğumuzun farkında olmadığımız şeyleri aslında keşfetmeye başlayacağımız bir nevi geriye dönüş yaşayacağımız etkileşimler söz konusu olacaktır. Ve özellikle e, travmalarımız, korkularımız, ileriye doğru, hayallerimize doğru bizi alaşağı çeken e, bazı yargılarımız ve tabularımız ile de yüzleşmek söz konusu olacaktır bu süreç itibariyle. Evet, e, Mars'ın bu etkileşime desteğine bakacak olursak, özellikle e, Mars'ın bu desteğiyle beraber süreçte biraz daha agresyon, biraz daha ateş enerjisi hakim olabilir. Harekete geçmek, hızlı davranmak her zamankinden daha önemli olabilir. Bazen agresif çıkışlar, ani çıkışlar, bazen marsyen olaylar, savaşlar, kitlesel hareketlerin ateşinin fitrinden atılması gibi temalarda yine bu süreçle beraber söz konusu olabilir. Bu dönemde aynı zamanda Merkür'ün Aslan Burcu'na geçmesi ve Aslan Burcu'nda meydana gelecek olan yeni ayla beraber de bir dizi e, girişimler bir dizi yaratıcı girişimler içerisinde de olacağımız süreç söz konusu bazı projeler bazı hayaller bazı hedefler de artık eylemsal bir şekilde icraata konulmaya başlanabilir ki 29 Temmuz tarihinde de Jüpiter retrosu başlayacak ve bu süreç tam anlamıyla bir sorgulama ve bir hesaplaşma hesaplaşma günü haline gelecek arkadaşlar. Evet, 17 ila 18 derece boğa burcunda meydana gelecek olan bu etkileşim en çok bu derecelerde kova, boğa, akrep ve aynı zamanda aslan burcunda gezegenleri olanları etkileyecektir. Beklenmeyeni bekleyeceğimiz ani gelişmeler yaşayacağımız ve kimimizin olumlu anlamda sürprizler yaşayacağı, kimimizin tırnak içerisinde olumsuz anlamda sürprizler ile karşı karşıya kalacağı bir Süreçten bahsediyoruz. E, her ne olursa olsun e, şunu bilmemiz gerekir ki bu süreçte özellikle Kuzey Ay düğümü yönüne doğru bir etkileşim yaşandığı için her ne yaşıyorsak yaşalım mutlak iyiye doğru, tekamülümüz için mutlak sona doğru e, bizim ve bütün insanlığın hayrına gelişecektir. E, yaşanan sıkıntılar, sorunlar, problemler ekstrem durumlar dahi netice itibariyle bu 15 yıllık döngünün tamamını esas alacak olursak bizim hayrımız olacaktır. Çünkü Kuzey Ay Düğümü yönüne doğru ilerleyişimiz için arkamıza Uranüs ve Mars'ın desteğini alacağımız bir süreçten bahsediyoruz. Belki de böyle bir sıçrama, böyle bir atlayış olmasa bizim bu yöne doğru ilerleyişimiz çok da kolay olmayacaktı. Evet kuzey ardiyomi biliyorsunuz dışarıdan bir enerji kadarsal bir enerji bilinçli olarak yapmadığımız kadar kaderin aslında bir nevi cildesi olarak değerlendirebileceğimiz ve bizim için çizilen yolu gösteren bir etkileşim. Bu yüzden bu süreçte her ne yaşanıyorsa bir şekilde teslimiyet enerjisinde olmalı karşımıza bir takım fırsatlar çıkıyorsa bir an evvel değerlendirmeli. Yer ayağımızın altından kayıyormuş gibi hissediyorsak da yine bulunduğumuz bölgeyi mavaza etmeye çalışıp olayları gözlemci rolüyle iyi bir şekilde tahlil etmeyi başarabilmeliyiz. Bu süreçte tabii ki bizim isteklerimiz, kontrol ettiğimiz alan tam da istediğimiz gibi ilerlemeyebilir süreçler kontrol ettiğimiz ve planladığımız şekilde olmayabilir ki Kuzey Erdüğümü genelde bu şekilde çalışır. Esasında Ekim ve Kasım aylarında bir nevi hazırlık sürecinden bahsedebiliriz. Dolayısıyla kader, kadersel etkiler, kaderin cilvesi ve bizim aslında hayatımızın tam anlamıyla hakimi olmadığımız, bizim aslında küçük dünyamızda bazen tanrıcılık oynadığımız alanları bize bir tokat gibi çarpacak bir süreçten geçiyor olacağız. Ama dediğim gibi her ne oluyorsa teslimiyette olmalıyız. Akışa güvenmeliyiz. Çünkü evrenin, ilahi sistemin bununla alakalı büyük bir planı var. Bizi biraz daha Kuzey Ay düğümü yönüne yaklaştırmak için ve 15 yıllık döngünün farkına varabilmek, 2018 yılından bu tarafa yaşamış olduğumuz değişimi hazmedebilmek adına bazen de çok hızlı güncellemeler gelebiliyor arkadaşlar. Yani 6 yıllık döngüyü bir gecede hazmedebiliyoruz, özümseyebiliyoruz. Bazen sistem bu şekilde ilerliyor. Evet bu etkileşimler genel itibariyle bu şekilde. Şimdi 12 burca dair biraz detaylı bir şekilde bu kavuşumun etkilerini aktarmaya çalışacağım. Hemen Koç Burcu ile başlayacağım. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ben Koç Burcu ile başlıyorum. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. İkinci evinizde meydana gelecek olan bu büyük kavuşumun etkilerini değerlendirecek olursak özellikle parasal durumunuz, varlıklarınız, sahip olduklarınız, kazançlarınız, harcamalarınız size kendinizi güvende hissettiren o konfor alanınızla alakalı bir takım ekstrem durumlar yaşayabilirsiniz. İkinci ev bizim sahip olduğumuz maddi olanakları veya kendi bireysel emeklerimiz elde etmiş olduğumuz kazançları sembolize eder. Bu bağlamda para kazanmak ve harcama prensiplerinin değişeceği ve ekonomik durumunuzla alakalı beklenmedik gelişmelerin yaşanacağı, olumlu veya tabii ki olumsuz anlamda değerlendirebileceğiniz ekstrem durumların yaşanacağı bir süreç olacaktır. Özellikle sahip olmak, ait olmak, bir yere kendinizi ait hissedebilmek, konfor, lüks, rahat yaşamakla alakalı temalar bu kavuşumla beraber tekrar gündeminize gelecek. Ve bireysel yeteneklerinizi, kendi başınıza halledebildiğiniz konuları nasıl kazanca çevirebilirsiniz Bunları nasıl kullanabilir, nasıl değerlendirebilirsiniz? Bunlarla alakalı da çok parlak, çok ilginç fikirler gelebilir aklınıza aslında para, parayı kazanma noktasında da çok ilginç fikirlere yol açabilir bu etkileşim. Para kazanma gücünüz, bugüne kadar düşündüğünüzden farklı bir alanda belki de kazanç elde etme kapasiteniz, Harcamalarınız, ekonomik tercihleriniz ve kendinize vermiş olduğunuz, atfetmiş olduğunuz değerlerle alakalı ciddi bir sorgulama süreci yaşanacaktır sevgili koçlar. Güzel farkındalıklar olsun diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçlarım. Evet bu kavuşum burcunuzda yaşanacak. Uzun zamandır zaten Uranüs'ün burcunuzda olmasından mütevellit. Kendinizden kendinizin bile beklemediği performanslar sergiliyorsunuz. Çok özgürleştiniz. Bakış açınız, vizyonunuz çok ciddi anlamda değişti. Öncesinde ciddi bir uyanış yaşamıştınız. Şimdi ise gerek fiziksel gerek mental olarak ciddi değişimler sürecini deneyimlemektesiniz. Ben diyeceksiniz bu süreçte. Ben ne istiyorum? Ben kimim? Ben nasıl mutlu oluyorum? Ben ne derece özgürüm? Ben ne derece muafım? Bunları sorgulayacağınız bir süreç olacaktır. Özellikle birçok Boğa burcu fiziksel anlamda çok ekstrem değişimler yaşayabilir, bir imaj değişikliğine gidebilir. Kendisiyle alakalı önemli kararlar alabilir gibi gözüküyor bu süreçte. Birinci ev, genel itibariyle karakterimiz, mizacımız, fiziksel özelliklerimiz, insanların üzerinde bırakmış olduğumuz ilk intibadır. Bunlarla alakalı çok ekstrem değişimler yaşanabilir. Yani sevgili Boğa sen ne yaptın böyle, e, senden bunu hiç beklemezdik veya e, çok değişmişsin gibi cümleleri sıklıkla duyabileceğiniz bir süreç olacaktır. Özellikle burada bir imaj değişikliği yaşanabilir. Ciddi bir uyanış yaşanabilir. Hayatınızın hemen hemen her alanını etkileyecek önemli kararlar, davranış tarzınızla alakalı önemli kararlar, yaşam tarzınızla alakalı önemli gündemler söz konusu olabilir. Alışkanlıklarınız, görünüşünüz, imajınız, kalıtımsal özellikleriniz, bunlardan özgürleşip kendinize yeni bir yol bulduğunuz ve ben ne istiyorum, ben kimim, ben nasıl mutlu olurum sorusunu temel esas alacağınız bir süreç olacaktır. Keyifli bir süreç olsun diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili İkizler Burçları. Evet, bu büyük kavuşumu 12. evinizde yaşayacaksınız. 12. ev bizim sırtımızda, arkamızda, gölgemizde kalan bir evdir. Çok da kontrol edemediğimiz, çok da hakimiyetimizin olmadığı, bilinç dışının sembolize edildiği, geçmişin sembolize edildiği bir evdir. Burada özellikle iş dünyamızla alakalı, ruhsal dünyamızla alakalı. E, spritüel varlığımızla alakalı e, bir takım uyanışlar ve farkındalıklar yaşanacaktır. E, özellikle ikizler burçlarının bu dönemde oldukça spritüel mesajlar alacağı, çok ilginç karşılaşmalar yaşayacağı, rüyalarının, e, konuşmalarının e, ve yaşamış olduğu farkındalığın kimseye izah edilemeyecek kadar ilginç olacağı bir süreç yaşayacağını söyleyebilirim. Özellikle burada tabi ilahi varlıkla olan bağlantınızın çok daha kuvvetleneceği ve kendinizi bazı tabulardan, bazı bilinçaltı kalıp yargılarından sıyırdığınız zaman doğrudan kaynakla kurmuş olduğunuz bağlantının yüceliğini keşfedeceğiniz bir süreç olacaktır. Özellikle geçmişe dair pişmanlıklarınız, size yapıldığını düşündüğünüz haksızlıklar, hesaplaşmalar varsa, bunlar yaşanabilir. Arkanızdan bir takım gizli işler çevrilebilir sevgili ikizler burçları. Eğer sizin e, bir takım gizli projeleriniz varsa bunlarla alakalı çok ekstrem gelişmeler yaşanabilir. Eğer bu süreçte çok parlak fikirleriniz varsa çok ilginç deneyimler yaşıyorsanız biraz kendinize saklayıp iyice özümsemenizi tavsiye ederim. E, Aksi halde hiç kimse sizi anlamayacaktır veya fikir arasızlığına da açık olabileceğiniz bir süreç olabilir. Özellikle e, arkanızdan dönebilecek işler ve gizli düşmanlıklara karşı tedbirli olmanız gerekiyor. Çok fazla insanın dikkatini çekebilirsiniz. Sizdeki bu ruhsal uyanış, bu ruhsal farkındalık birçok insanın e, dikkatini çekmeye e, sebebiyet verebilir gibi gözüküyor. Aynı zamanda geçmişinizden tamamen sıyrılmak travmalarınızdan tamamen özgürleşmek adına da harika bir fırsat olacaktır bu kavuşum sizin için. Özünüze dönün, ruhunuza dönün. Zaten orada cevapları bulacaksınız sevgili ikizler burçları. Güzel bir süreç olsun sizin için diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Bu büyük kavuşumu sizler 11. evinizde yaşayacaksınız. Özellikle tabii ki oranüsyan konuların hakim olduğu bir evden bahsediyoruz. Kolektif enerjiler, arkadaşlıklar, sosyal gruplar ve büyük çevremiz, hayallerimiz, umutlarımız alanında. Burada özellikle yeni gruplara dahil olma, yeni fikirsel e, gruplar ve mecralar için çalışma. Belki bireysel hedefleriniz dışında kolektife hizmet için gönüllü olarak çalışma. Belki hedefleriniz, hayalleriniz inançlarınız doğrultusunda ilerleyişiniz noktasında kendinize yeni bir rota çizebilme gibi temalar ön plana çıkacaktır. Çok farklı dostluklar ve arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Bugüne kadar belki de girmekten korktuğunuz ve çekindiğiniz ortamlarda bulabilirsiniz kendinizi. Özellikle insanlık yararına bir takım etkileşimlerde bulunmak için kitleleri harekete geçirecek liderler dahi bu süreçte yengeç burçlarından çıkabilir gibi gözüküyor. Sosyal değerler kimlik değerleri ve grupların, kitlelerin menfaatlerini ön plan alacağınız bir süreç olurken hayalleriniz, hedeflerinizle alakalı daha çok parlak fikirler hayatınıza dahil olabilir. Kariyer gelelerinizle alakalı da ekstrem gelişmelerin yaşanabileceği, belki birçok yengeç burcunun aniden terfi edebileceği veya aniden işi bırakmaya karar vereceği çok ekstrem gelişmeler yaşanabilir. Sevgili yengeçler güzel bir süreç olsun diliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan Burçları. Boğa Burcu'nda meydana gelecek olan bu büyük kavuşum haritanızın 10. evinde etkili olacak. Özellikle haritanızın tepe noktası tetikleneceği için bu süreçte e, kariyeriniz, geleceğiniz, iş hayatınız ve toplum önünde çizmiş olduğunuz profile dair bir takım değişimler yaşanabilir. Birçoğunuz iş hayatıyla alakalı değişimler e, içerisinde olurken medeni durumla alakalı değişimler yaşayacak olan Aslan Burçları da bulunmakta. Özellikle toplumsal kimliğinizle alakalı çok ekstrem, çok sıra dışı değişimlere açık olabileceğiniz, varsa patronlar veya ebeveynlerle alakalı ani gelişmelerin yaşanacağı, kariyer hayatınız ve geleceğinizle alakalı çok farklı sıra dışı ve cesaret gerektiren girişimlerde bulunacağınız ve zirveye oynayacağınız bir süreç aktif olmaya başlayacak sevgili Aslan burçları Sizden beklenmeyen şaşırtıcı hamlelerde bulunabilir. Herkese şaşırtabilirsiniz ve herkesin sizden ilham almasını sağlayabilirsiniz. Özellikle anneniz veya babanızla alakalı önemli gelişmelerde bu etkileşimle beraber kendisini göstermeye başlayacaktır. Güzel değişimler sizi bulsun diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Boğa Burcu'nda meydana gelecek olan bu büyük kavuşum haritanızın 9. evinde etkili olacak. 9. ev biraz e, manevi anlamda çizdiğimiz rotayı, yollarımızı gösterir bizlere. Özellikle inançlarınız, inanç sistemlerinizle alakalı uzun zamandır yaşamış olduğunuz bir sorgulama sürecinden geçiyor olabilirsiniz. Hayatınızı, yaşam felsefenizi, değer yargılarınızı sorguluyor olabilirsiniz. Varoluş amacınızı, adalet ve hak anlayışlarını, belki hukuksal gelişmelerle alakalı gündemleri takip ediyorsunuz. Bunlarla alakalı çok aniden gelişebilen bazı hukuksal gelişmeler, haberleşmeler, aniden gelen bir ilham durumu söz konusu olabilir sevgili başaklar. Aynı zamanda öğrenmek, kendinizi geliştirmek, yeni bilgiler, yeni keşifler, yeni yollar, belki yeni ülkeler keşfetmek adına da çok ani ve radikal kararlar alabilirsiniz. Burada tabi 9. ev kapsam oldukça geniş medya, basın yayın, sosyal medya ile alakalı konular Bununla beraber hukuk, yasa, adalet kavramları, satış, pazarlama, uluslararası meselelerde yine 9. ev kapsamında değerlendirilir. Belki bir seyahate çıkabilirsiniz ani bir fikirle. Belki inanç sistemlerinizde çok ekstrem ani değişimler yaşanabilir. Kendinize uygun bir yaşam profili, yaşam portföyü çizmek kadına eski alışkanlıklarınızı ve fikirlerinizi geride bırakır bilir. Belki de yeni insanlarla ve yeni fikirleri yapabilirsiniz. Ee, Benimseyen dostluklarla ilerleyişinizi sürdürebilirsiniz. Burada tabi birçoğunuz için şehir değiştirmek, ülke değiştirmek, yer değiştirmek veya hukuksal ani gelişen durumlarda söz konusu olacaktır. Güzel bir süreç olmasını diliyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçlarım. Evet, Boğa Burcu'nun da meydana gelecek olan bu büyük kavuşum haritanızın 8. evinde etkili olacak. 8. ev bizim dönüşüm evimizdir. Krizler ve zorluklar, aynı zamanda borçlar, ödemeler ve parasal konularda yine 8. ev ile ilişkilendirilir. Burada tabii krizlerle alakalı meseleler, özellikle borç, kredi, vergi, nafaka, miras, hak edişler, prim alacak gibi konular... Bu kavuşumla beraber gündeminize gelebilir. Eşin maddi durumuyla alakalı önemli gelişmeler olabilir. Aynı zamanda 8. ev ölüm ve dönüşümle ilişkilendirildiği için büyük bir dönüşüm, büyük bir uyanış, büyük bir farkındalık süreci de söz konusu olabilir. Birçok terazi burcu için belki ameliyat veya operasyonlar, özellikle alternatif tıp yöntemleriyle alakalı şifalanma çalışmaları da bu kavuşumla beraber aktif olabilir olabilir. Evet e, burada özellikle ruhsal ve mental olarak aynı zamanda fiziksel olarak büyük bir dönüşüm e, ve iyileşme sürecinden geçeceğimizi söyleyebilirim. E, Başkalarıyla alakalı konular, başkalarına bağımlı olduğumuz konular yine e, bu süreçte ön plana çıkacaktır. Gizli konular, gizemli konular, spiritüel ve mistik konularda büyük bir uyanış, büyük bir farkındalık, ölüm veya ötesi deneyimlerde büyük bir farkındalık süreci söz konusu olabilir. Özellikle toplu para giriş çıkışları ile alakalı da önemli gündemler söz konusu olabilir sevgili terazi burçları. Güzel bir süreç olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Evet Boğa Burcu'nda meydana gelecek olan bu büyük kavuşum haritanızın 7. evinde etkili olacak. Özellikle kontratlar, evlilikler, ortaklıklar, anlaşmalar ve sözleşmeler evinizde. Burada daha çok partneriniz, ortağınız veya muhattaplarınızla alakalı konular gündeme gelecektir. Ve aynı zamanda 7. ev açık düşmanlıklar evidir. Birçok akrep burcu yeni kontratlar sözleşmeler imzalarken evliliği veya ilişkisiyle alakalı önemli kararlar olabilir. Partnerin veya ortağın göstereceği ani reaksiyonlar ve tepkilerle alakalı da önemli etkileşimler söz konusu olabilir bir ortaklık sona ayırabilir veya çok farklı bir şekilde yeni bir ortaklık kurulabilir. E, bu süreç itibariyle baktığımızda özellikle danışmanlıklar, avukatlıklar, rekabet ettiğimiz kişiler ve e, açık düşmanlıklarla alakalı da e, diyaloglar ve rekabet enerjisi de bu süreçte aktif olacaktır. Evlilik veya ilişkiden özgürleşmek, bir ortaklıktan veya bir sözleşmeden kendinizi özgürleştirmek adına da kadersel bir takım dinamikler hayatımıza dahil olmaya başlayabilir sevgili akrep burçlarım. Daha çok karşınızdaki muhatapların hayatınıza etkisiyle beraber şekillenecek bir süreçten bahsediyoruz. Umarım keyifli bir süreç olur. Sizin adınıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçlarım. Boğa burcunda meydana gelecek olan bu kavuşum özellikle 6. evinizde etkili olacak hayat rutinleriniz, sağlığınız, günlük koşturmacalarınızla ilgili alanlarda. Bu süreçte uzun zamandır sağlığınızı ihmal ediyorsanız bunlarla alakalı çok ani gelişmeler yaşanabilir. Veyahut bir sağlık problemiyle ilgili probleminiz varsa şayet bunlara alternatif çözüm yolları da bulabileceğiniz parlak fikirler hayatınıza dahil olabilir. Burada özellikle hastalıklar, evcil hayvanlar. Yine beraber çalıştığınız kişiler, ekip arkadaşlarınız, çalışma koşullarınız ve pozisyonunuzla alakalı ani ve ekstrem değişimler yaşanabilir. Birçok yay burcunun iş değiştirmesi, sektör değiştirmesi veya pozisyonuyla alakalı önemli değişimlerin yaşanması da söz konusu olabilir. Burada özellikle evinizi düzenlemek, hayatınızı organize etmek adına da önemli etkileşimler olacaktır. Hayat rutinlerinizi aniden değiştirme kararı alabilirsiniz. Bir evcil hayvan edinebilirsiniz. Evcil hayvanlarınızla alakalı önemli gelişmeler veya çalışanlarınızla alakalı ekstrem durumlarda yine hayatınıza dahil olabilir sevgili yay burçları, Güzel bir süreç olsun diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçlarım. Boğa burcunda meydana gelecek olan bu kavuşum özellikle 5. evinizde meydana geliyor olacak. Aşk hayatınız, çocuklarınız, eğlence anlayışınızla alakalı. Etkileşimler söz konusu. Aniden birçok oğlak burcunun hayatına çok ekstrem aşklar gidebilir. Hiç hesapta olmayan, kitapta olmayan veya kafanıza uygun olarak değerlendirmediğiniz aşk ve ilişkiler süreçte gündeminize gelebilir. Biraz daha eğlenmeye, biraz daha özgürleşmeye vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Belki birçoğunuz hiç beklemediği anda bir hamilelik veya gebelik veya çocuk haberiyle ee, sarsılabilir. Bununla beraber risk alma eğiliminde olacaksınız, hayatınızla kumar oynama eğiliminde olacaksınız. Özellikle spekülatif yatırımlardan kazançlar sağlayabileceğiniz gibi bazı harita sahiplerinde büyük kayıplar verme ihtimali söz konusu olabilir. Riskli yatırımlar, flörtler, aşk, çocuklar ve cinsellikle alakalı biraz daha farklı ve marjinal tavır ve tutumlar içerisinde olacağınız bir süreçten bahsedebiliriz. Hobilerinize daha çok zaman ayırabilir. Belki hobilerinizi mesleğe çevirmek veya e, real hayatınıza dahil etmek adına bir takım etkileşimlerde bulunabilirsiniz. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Evet, boğa burcunda meydana gelecek olan bu büyük kavuşum haritanızın dip noktasında aileniz, kökleriniz, geçmişiniz, ebeveynleriniz... Kendi konfor alanınızla alakalı ufak bir sarsıntı yaşıyorsunuz. Belki birçok kova burcu için taşınma, yer değiştirme aile hayatında yaşanabilecek önemli gelişmeler. Belki ee, yaş konfor alanınız, geçmişiniz, köklerinizle alakalı yaşayacağınız farkındalıklar. Anne veya babanın hayatında yaşanan önemli ekstrem değişimler. E, bununla beraber kendi kök inançlarınızla ilgili bazı özgürleşmeler ve sınanmalar yaşayacağınız bir süreçten bahsedebiliriz. Özellikle kendi kendinize baş başa kaldığınızda, kendi mahrem alanınızda, kendi konfor alanınızda ne derece huzurlu hissettiğiniz, ne derece mutlu hissettiğiniz gerçekliğiyle yüzleşeceksiniz. Ve belki de artık kök inançlarınızla alakalı çok ani ve çok keskin e, virajlar almanızın gerekli olduğunu hissettirecek deneyimler yaşayabilirsiniz. E, Birçok kova burcunun bu noktada evlilikleriyle alakalı önemli e, değişimler yaşanabilir. Ani bir kararla evlilik kararı alabilecek, ani bir kararla boşanma kararı alabilecek kova burçları da söz konusu olabileceği gibi. Aynı zamanda yatırım yapmak, ev almak, gayrimenkul yatırım yapmak, aileden kalan bir miras konusunu değerlendirmek veya ruhsal anlamda aileden gelen aktarımları fark etmek adına da önemli etkileşimler olacaktır. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ve geldik sevgili balıklar. Evet bu büyük kavuşum sizin haritanızın 3. evinde etkili olacak. İletişim, yakın çevre ilişkileri ve haberler. Çok ekstrem haberler alabilirsiniz sevgili balık burçları. Kendinizi ifade etmek için her zamankinden farklı bir tarz kurabilirsiniz. Yakın çevreniz veya kardeşleriniz hayatında önemli değişimler yaşanabileceği gibi aniden bir anlaşma imzalamak, sözleşme imzalamak, kontratlar, imzalar, verilen taahhütler ve sözlerle alakalı da hızlı gündemler söz konusu olabilir. E, ani bir seyahat, ani bir anlaşma, aniden aklınıza gelen parlak bir fikir. Aniden kulağınıza çalınan bir dedikodu veyahut bir haber, bir söz gündeminizde yer edinebilir. Çok ekstrem kararlar da alabilirsiniz elbette. Aniden aklınıza gelen bir fikrin peşinden koşup hayatınızda önemli değişimler de yakalayabilirsiniz. Biraz da yakın çevrenizin belki de sözlerine kulak asmanız gerekebilir. Hep büyük resmi görmeye, büyük pencereden bakmaya çalışırken belki de cevabın çok yakınlarınızda olduğunun gerçekliğiyle de yüzleşebilirsiniz. Araç almak, satın almak, trafikte aktif olmak gibi konular da yine bu süreçte aktif olacaktır. Özellikle çok parlak fikirler gelebilir. Bu süreçte aklınıza sevgili balıklar mutlaka bir not defteriyle gezmenizi, bunları mutlaka not almanızı tavsiye edeceğim. Ve çok e, ilginç teklifler ve sözleşme fırsatları da yakalayabilirsiniz. Güzel bir süreç olsun diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu büyük kavuşumun etkileri bu şekildeydi. Umarım her birimizin hayatına güzellikler e, kaldırabileceğimiz önemli değişiklikler e, dahil olur diye temenni ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusasölece hesabı veya Gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.